Evet, hayırlı akşamlar Mustafa Hocam. Ses kontrolü yapalım isterseniz Mustafa Hocam, mikrofonunuzu açabilirsiniz. Şimdi geliyor mu Ustadım sesim? Geliyor, hayırlı akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız hocam? Teşekkürler. Hocam isterseniz 8:7 geçiyor başlayacağız. Ben öncelikle e, sizlere tebrik ediyorum hem profesörlük imkanınızı hem de e, Balıkesir'de görev yapıyordunuz, Eskişehir Osman Gazi İlahi Fakültesine geçiş yaptınız. Hayırlı evet. alana ülkemize ve Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim Hocam, hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah. İnşallah. Ee, gün içinde. Öğrenci arkadaşlardan da sorular geldi. Ben kısaca birkaç tanesini aktarayım size. Sizin de yine istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Onu bir kararlaştıralım Sayın Moderatörüm. Nasıl bir formatta yapacağız? Hocam şimdi bizim yüksek lisans doktora öğrencileri var. Evet. Onlardan sık sorulan sorular ben size aktarmış olayım. Ama siz de yine kendi planınıza göre devam edin isterseniz. Yani şimdi Aha. merak ettikleri konular şu. Ee, manevi, yani en çok Son sınıflarına özellikle. Özledim, sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. En çok merak edilen şey şu. Manevi danışmanlık nedir? Türkiye'deki hukuki durumu nedir? Yani e, kadro olarak herhangi bir kurumda, diyanette veya cezaevlerinde veya aile bakanlığında manevi danışmanlık gibi kadro var mı? E, bu manevi danışmanlık konusunda böyle bir hedef belirlerse öğrencilerimiz, e, kurum olarak hangi kurumu düşünmeleri gerekiyor? eğitim açısından kendilerine nasıl MDR nedir Kurum ee... kadro olarak şu an herhangi bir kurumda MDR kadrosu bulunmakta mıdır yani Aile Bakanlığı'nda veya Adalet Bakanlığı'nda veya Diyanet'te herhangi bir tamam MDR kadrosu var mı ee, MDR olarak bir hedef edilirse kendilerine öğrencilerimiz yerleme Akademi, Diğerlemelerine... akademik kariyer A mi diyelim ona? Aynen aynen akademik kariyer Din psikoloji üzerinden mi ilerlemeleri gerekiyor? Yoksa son zamanlarda farklı internet sitelerinde duyurular çıkmaya başladı. Kısa süreli MDR sertifikası veriyoruz diye. Bunlar hakkındaki sizin görüşünüz nedir? Buradan bir başlayalım isterseniz. Tamam. Sizle beraber interaktif gideceğiz değil mi? Tamam hocam. Aynen. Bence öyle yapalım. Siz akışı görüyorsanız oradan gelen güncel sorularla da ekleme çıkarma yapabiliriz. Aynen hocam. Süremiz e, bu 45 dakikaya takılı değiliz değil mi? Hocam önümüz açık. Yani bir saat, bir buçuk saat ideal ama ihtiyaç olursa oraya gelirse iki saate geçebiliriz. Size bağlı. Bereket bereket olsun inşallah. Murat Turat'a bağlı diyorsunuz yani Abdullah Bey. Evet hocam. Eyvallah. Peki. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Teala Kıymetli e, katılımcılar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, Oku okut. Öncelikle başlamadan önce konferansıma, seminerime, bunun adına ne diyeceksek Abdullah Bey. Ee, sayın Başkanımıza, Dernek Başkanımıza Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Gerçekten çok kısa sürede çok harika bir iş yaptı. Ee, kuşkusuz Evri Success has a her başarı mükemmel bir ekibe sahiptir dense de İmame önemli Sayın Hocam. İmame olmadı mı? İsterse bin tane aşağıya şey dizelim. Nedir o? Tesbih bir anlamı yok. Çok fazla. O yüzden emeklerinize ben şahidim. Çok teşekkür ediyorum e, katılımcılarımızın huzurunda. E, Abdullah Bey, zat halinize gerçekten çok kısa sürede inanılmaz bir organizasyonla harika bir yere geldi Oku Okut Derneği. Sahip inşallah e, hayırlı hizmetlere vesile kılar, sebeb eder. Benim kendi hayat hikayem açısından da profesörlük ünvanı ve yeni e, e, fakültemde, iş hayatımda verdiğim ilk konferans olması bakımından da e, yeni ünvanla böyle bir hayat hikayeme bir e, anı, hatıra eklemiş oldum. Bundan dolayı da son derece mutluyum. E, böyle bir e, girizgahtan sonra bir e, Şöyle yapalım, anlaşılıyor. Sorular önemli, güncel bir konu. Ee, ben teorik çerçeveyi çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Yani e, tutulabilir, çok uzun da konuşabilirim ama e, bence çok anlamı yok. Çünkü sorular önemli sorular. Yani anlaşılıyor. Gençler özellikle herhalde kariyer planlaması yapmayı düşünenler de... E, dinleyicilerimizin ağırlığı, onlar görünüyor. Alan uzmanlarının yanında. Ee, çok kısa hemen şöyle bir e, MDR'nin tanımı ve tarihçesinden bahsettikten sonra soru cevaplı gitsek sanki daha efektif olacak gibi geliyor bana. Olabilir hocam. Yani tarihçeden giriş yapabilirsek. Tarihçe. Ee, evet. Yani e, Böyle bir e, akış daha mantıklı, anlamlı görünüyor şu anda. Zaten MDR nedir sorusu izleyicilerimizin, aynı zamanda bizim konferans konu başlığımız. Ondan sonra daha Türkiye özelinde, belki bir gelecek perspektifiyle alakalı falan da bir şeyler söylenebilir. E, daha hareketli bir hal alır diye düşünüyorum. Zuhuratı, tuluatı bol bir konferans olsun, bereketli olsun inşallah. Lütfen. Şimdi değerli katılımcılar, MDR Spiritual Counseling and Care yani buna guidance gibi bir Türkçe'ye, İngilizce karşılığı guidance gibi bir kelimeye karşılık geliyor ama benim kendi tercihim manevi danışmanlık ve rehberliğin İngilizcesi Spiritual Counseling and Care bize daha ee, anlamlı oluyor yapılan işin içeriğini kapsaması kuşatması bakımından bir de batıdaki İngilizce karşılığı kullanımının bu olması da İngilizce, Türkçe, Türkçe literatürdeki İngilizce kullanımının yaygınlığı bakımından önemli ee, e sahip nasip etti işte bir de e, zatı halinizde biliyorsunuz manevi danışmanlık ve rehberlik dergisi kurduk evet. Rabbim Retret'te alan dergisi önemli bir gelişmeydi. Bu da devam ediyoruz. Üçüncü sayımızı çıkarma e, işte hazırlıklarına başladık. Haziran ayı itibariyle. Buradan da duyurmuş olalım izleyicilerimize. Master doktora öğrencilerimiz vardır. Muhakkak ki takipçilerden. E, sahada çalışan praktikler olabilir veya e, akademisyen meslektaşlarımız olabilir dergimizde değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye'deki manevi danışmanlık ve çalışmalarını gerek kuramsal, gerek e, uygulamalı her türlü yayını değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Özellikle ben bu dergileri kurmayı hedeflerken e, arkadan gelen genç nesle bir writing school olsun, bir ekol olsun, bir yazı, e, malumunuz bu akademik writing işi, bir süreç işi, yazım işi. Ee, bir e, okul olsun istedim. İnşallah amaca matuf bir yola doğru gideriz. Çok yeniyseniz, ee, Böyle bir ara parantez alalım. Reklam gibi oldu ama peşin e, reklam gibi. İhtiyaç da vardı. Çünkü yeni olduğumuz için tanınmıyor e, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik dergimiz. Aynı zamanda Türk Din Psikolojisi dergisi de var. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik dergisinin yanında. Ben o ikisini ikizler diyorum. Alanın ikizleri, ikizlerimiz oldu diye zaten tanımı öyle başlamıştık tanıtıma geçen o sene. Onlar katkı sağlasın inşallah. İnşallah bereketli olur. Değerli e, izleyiciler, katılımcılar tabii batı, batı alan tarihine baktığımızda e, ilk göze çarpan şey hemen çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz kavram kargaşası. Yani alanı tanımlama, alanı sınırlama ve alanı betimleme anlamında ciddi bir kavram kargaşası var. Ee, Türkiye'de çok daha yeni, Türkiye'de de haliyle bu kavram kargaşası devam ediyor. Hatta daha yeni başladı belki diyebiliriz. Çünkü alan yeni. Hemen şöyle bir şeye gelebilir e, izleyiciler, katılımcıların şöyle bir düşünce olabilir. Bunun doğrusu ne? Şimdi alan öyle enteresan bir alan ki yani çok uzun bir geçmiş olmasına rağmen hatta seküler PDR'nin e, psychological counseling and guidance'ın bile tarihinden öncesine dayanıyor. Pastoral counseling hikayesi tarihi Batı'da. Hristiyan e, merkezli bir e, hareket sonuçta. E, oradan bugüne Batı bu kavram kargaşası işini tam çözememiş ki biz hemen sabahtan akşama Çözme gibi bir iddiamız zaten yok. Alan çok yeni Türkiye'de. Ee, benim işte bu doçentlik çalışmam, o kalın manevi danışmanlık kitabının mesela tire parantez psikolojik ifadesini kullandım ben kitap başlığında. Ne zaman? 2005'te. 2015'te, pardon. Şimdi 2021. Şu anda o zaman çok daha fluydu tam net değildi iş. Çünkü 2015 aynı zamanda Diyar İşleri Başkanlığı üzerinden kurumsal saha çalışmalarında başlangıç yılıydı. Ee, siz de hatırlarsınız. Bir çalıştaylar falan e, düzenlenmişti o dönemde. Ee, belirsizlik vardı ama artık şu anda elhamdülillah, mesela bu kitabın yeni baskısında Manevi Danışmanlık ismini kullanacağım. Artık o parantez psikolojiye gerek yoktu. O zaman niye gerek duydunuz hocam? Çünkü o dönemde e, bu manevi dini danışmanlığın işte fetva daha çok e, teolojik, psikolojik ağırlığının ötesinde teolojik çağrışımı engellesin e, ya da onu yapmasın anlamında engellesin ifadesi yanlış oldu. E, psikolojik çağrışımı öne çıkarsın anlamında. Bu daha doğru bir ifade. Bu kaygıyla o başlığı o zaman koydum ama şu anda artık MDR, manevi danışmanlık ve rehberlik e, Hocam sesle bir sıkıntı yok değil mi? Seste bir sıkıntı yok. Bu arada şu anki resmi mevzuatta, örneğin Diyanet'in yönetmeliklerinde hangisi geçiyor? Şimdi orada da sıkıntılı başladı süreç. Güzel bir soru. Ee, manevi destek diye başladı iş. Benim o dönemde ilk, yani bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilk çalıştayında daha tekerleği çevirmeyi bırakın, kontağa çevirme toplantısında ben vardım. Manevi Danışmanlık e, Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü olarak burada işte bir e, merkez açmıştık 2014'te. E, o, o vesileyle hem eski Diyanet personeli olmam hasebiyle çağrıldık. E, orada da destek, manevi destek ifadesiyle başladı alan tanımlaması, betimlemesi, sınırlaması. Tabii çok soft oldu o süreç o, o dönemde. Sonrasında yani şu anda son gelen e, e, süreç itibariyle işte o en son seri kitap e, çıkarıldı. Yani işte başkanlığı yayından değerli akademisyen meslektaşlarımızın ciddi katkıları var, emekleri var. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 7-8 e, adet bir seri şeklinde e, kurumsal e, hizmeti öne çıkaran, hastanelerde, cezaevlerinde, cezaevi hizmetlerinde, hastane hizmetlerinde efendim e, huzurevi hizmetlerinde, gençlik hizmetlerinde vesaire falan diye orada manevi danışmanlık ifadesi geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani aldım ben o eserlere bakayım ne yok diye. Tabii süreç yavaş yavaş yani özellikle tabii bu alan şunu da söyleyeyim Türkiye'deki bu MDR kavramsallaştırmanın oturması da e, manevi danışma ve rehberlik kongreleri. iki tane kongre yaptık biz. Bir 2016'da birinci MDRK, ikincisi 2018'de e, ikinci MDRK'yı uluslararası e, o kongrede e, bu isimle, bu isimlendirmeyle kongrenin başlamış olması 2016'dan itibaren daha sonraki akademik literatürdeki ürünlerde makale, tez, Kitap yayınlarında ve yazımlarında artık bu ifade de e, oturdu. E, orada da fakire nasip oldu. O birinci MDRK toplantısında, mutfak ekip toplantısında bunu uzun izleyen yapmıştım. Yani niye MDRK koymamız gerekir başlığını, kongrenin? Bu aynı zamanda kongre başlığı olmayacak, alan başlığı olacak. Bu evet. şeklinde bir e, katkım olmuştu. Hamdolsun arkadaşlar da kabul ettiler ve öyle başladı süreç. Sonra, sonra niye MDR e, kullanımı yaygın olacağını öngördüm. Çünkü PDR diye bir kullanımı var Türkiye'de. Yani e, seküler e, danışmanlığı ifade eden MD, PDR kullanımından mülhem. Hani İngiliz'den it's sound is good diyorlar ya, yani kulağa hoş geliyor sesi. Anlamında çabuk oturdu, tuttu. E, şükür şu anda da zaten bu isimle daha sonraki süreçte 2015'ten sonra, 2016'da biz Kongre'yi yaptık. Sonraki süreçte e, işte alanla ilgili ana bilim dalları kuruldu. Lisans düzeyde eğitim, e, akademik çalışmalar için vesaire falan. E, güzel bir yere geldi. E, aslında yani istediğimiz gibi değil ama daha da iyi yere gidecek inşallah. Bu ağır aksak da olsa e, iyi bir aşama. Bu e, detaydan öncesinde MDR nedir e, sorusuna cevap olarak baktığımızda literatüre bakıldığında tabii bu kavram kargaşalığına bağlı olarak çok çeşitli tanımların olduğunu görüyoruz. Yani o kadar çok tanımlar var ki nereden bakıldığına bağlı olarak betimlenen, yapılan birçok tanımlama var. İşte pastoral counseling. Pastoral danışmanlık, e, manevi danışmanlık, manevi bakım, pastoral bakım, pastoral psikoloji, e, manevi, maneviyat psikolojisi gibi son dönemde e, e, kullanımlarla e, birçok e, e, alan ismine bağlı olarak tanımlamaları var. Tanımların, tanımlamaların olduğunu görüyoruz. Ama işte pastoral en eski ifadesi yani batıdaki alan tarihinin en eski betimlemesi pastoral kelimesine baktığımızda işte Oxford İngilizce sözlüğünde bu sadece din veya pedagojiyle ilişkili olmayıp kişisel konularda yardım ve danışmanlık veren bir rahip ya da öğretmenin çalışmalarıyla ilgili olan anlamını görüyoruz. Dolayısıyla e, ait olduğu, alanına ait olduğu Hristiyan kültürünün hareketle Batı tarihine baktığımızda, e, Oxford Psikoloji Sözlüğü'ne bakıyoruz. Yani Pastoral Counseling nedir? E, cemaat üyelerinin duygusal problemlerine yardım etmek amacıyla papazlar tarafından verilen özel bir danışmanlık türüdür. Şeklinde bir tanımlamanın yapıldığını görüyoruz. 2015'teki bu ma ma manevi tıra parantez psikolojik danışmanlık e, kitabımda, ee, ben o dönemde pastoral psikoterapi e, ifadesini kullandım. Literatürde ilk kez psikoterapi ifadesini. Eleştiri de aldım. E, alandaki e, uzmanlar tarafından. Fakat bu cesareti nereden buldunuz hocam? Yani alandaki klasik temel eserlere bakıyoruz. E, mesela Sırnebel'in e, eserine bakıyoruz. Alanda Temel klasiklerden biridir Batı'da. Ee, pastoral psikoterapi kullanmış. Yani tam da bizim yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şeyi karşılık olacak biçimde kullanmış. Ee, dolayısıyla e, basit şekliyle manevi açıdan yetişmiş bir bilgenin öğüt vermesi anlamına gelebilecek olan manevi danışmanlık iş ilişkisindeki rol dağılımına bakıldığında öğüt veren manevi danışman öğüt alanda danışan şeklinde bir konumlandırma e, dikkati çekiyor hocam ee... Mustafa hocam bu batı'daki, batıdaki gelişim tarihine baktığımız anda yani dini Hristiyan kafaların e, danışmanlık şeklindeki e, faaliyetlerinin temel oluşturduğu anlaşılıyor günümüze gelindiğinde batıda psikolojiyle Papazların yaptığı din hizmeti veya danışmanlık faaliyetleri arası açılmış mı? Yani şu anki dini bağlantısı nedir? Malumunuz Türkiye'de de benzer bir tartışma yürüyor. Yani bu psikologlar eliyle mi yapılması gerekir yoksa yani personeli eliyle yapılması gerekir? Yani akademik açıdan dini bilgisi olan bir kişinin bu hizmeti yapması ile psikoloji bilen birinin yapması arasındaki çizgi nedir? Şimdi hocam güzel bir soru. Önemli bir soru. Her platformda, her akademik oturumda e, main topic, ana konulardan biri, tartışma konularından birisi bu mevzu. Bununla ilgili e, e, düşüncelerim var. Bunları konuşalım. E, şöyle bir iki hemen toparlayayım meseleyi. Amerika Pastoral Danışmanlar Derneği var mesela. American Association of Pastoral Counselors e, diye. Bu şöyle tanımlamış manevi danışmanlığı. Deneysel ve davranışsal açılardan bireysel ve veya kolektif bağlamda teolojik bir bakış açısını ön plana tutarak, bu aynı zamanda üzerine temellendireceğim ve sizin sorunuza cevap olarak vereceğim cevabı da bir temel oluşturacak. Burası çok önemli. Ee, teolojik bir bakış açısını ön planda tutarak danışanın yaşamını irdelemek, ortaya çıkarmak ve ona rehberlik etmek. Şimdi e, böyle tanımlamış. Kim? Amerikan Pastoral Danışmanlar, Manevi Danışmanlar Derneği. Dolayısıyla buna göre manevi danışmanlık iyileşme ve gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla manevi kaynakları ve psikolojik anlamayı kullanan psikolojik danışmanlığın kendine özgü bir formu şeklinde de anlaşılabilir. Ee, çok fazla tanıma boğmayacağım ee, Türkiye'de bu alanda ilklerden bir psikolog Üzehir Ok Bey e, onun yaptığı çalışmalar var alanda ilk e, bu konsepte uygun tezi yapan da kendisidir Ankara Üniversitesi'nde Üzehir Bey ee, onun uzunca bir tanımı var ona da girmeyeceğim. Ama şunu söyleyerek sorularınıza geçeyim. Manevi ve seküler danışmanlık arasındaki farklar ne? Yani şimdi seküler danışmanlık PDR var manevi danışmanlık MDR var. Değil mi? Nedir bu ıı, ayıran en önemli özellikler? Bir manevi danışmanlığın temsil gücü olan bir din adamı veya alanda uzman, bir manevi danışman tarafından ya da en azından insan yaşamında aşkınlığa yer veren, teolojik maneviyat konularını önceleyen, böylece yetkin bir kişi tarafından yürütülmüş olmasıdır manevi danışmanlığın farkı. Başka? Danışma konularının nihai anlam ve konular bağlamında yer almasıdır. Yani manevi danışmanlık nerede çok aktif ve önde? Varoluşsal psikolojinin, psikoterapinin e, e, varoluşsal kaygı diye e, e, nitelendirdiği insana ait e, anlamı, yaşamın anlamını önceleyen kaygıların ve korkuların e, ve dolayısıyla beraberinde getirdiği anlam arayışının cevaplarında çok hayati bir e, Noktada bulunuyor manevi danışmanlığı. ve burada e, benim kendi kişisel düşüncem bu e, fantazi olduğunu düşünmüyorum literatürden hareketle 2008 yani 2008'de doktoramı bitirdim o günden bugüne de bu alanda çalışıyorum. E, Manevi danışmanlıktan başka, daha doğrusu maneviyat kaynaklı danışmanlık formundan başka hiçbir danışmanlık çeşidi, türü, yardım davranışı, profesyonel veya yarı profesyonel, insanoğlunun, insan dediğimiz varlığın, bireyin, modern, seküler dönemde yaşayan bu modern bireyin, varoluşsal anlam boşluklarını doldurmaya gücü yetmiyor, etmeyecek. Bu bu iddialı bir cümle, farkındayım. İddialı bir cümle kurdum. Burada konuşabiliriz ahiretten. Bu önemli bir mevzu. Ee, başka manevi danışmanlık etkinliğinin alanın rehberlik, destekleme, uzlaştırma vesaire türleriyle seküler psikolojik danışmanlığın alanından daha geniş tutulması. Yani MDR İlgi alanı olarak PDR'nin zaten ilgilendiği konularla ilgileniyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bu e, dikotomik ayrım, farkların farkındalığına ilişkin yaptığım bir ayrım. Yoksa e, şuna zaten karşıyım. Yani bu çok soni bir e, tartışma. Bunu Batı yapmış. Batı bu süreçten geçmiş, Türkiye'de geçecek yani alanın birbiriyle kavgası dövüşünden bir şey çıkmaz bu, bu, bu çok net Yani bunu e, e, İngiltere'deki o postok sürecinde e, Edinburgh Üniversitesi'nde postok yaptığım dönemde o yaptı oradaki projenin e, uzun riportunu hem İngiltere' e, danışma e, psikolojik danışmanlık Derneğinin bülteninde hem de İskoçya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği'nin bülteninde yayınlattım. 1,5-2'şer sayfa. O bültenlerin önünde sonunda takip ettiğimde, yani literatürü takip etmek yeterli zaten. Bültene gerek yok. Çok detaylı bir bilgi oldu. Bu tartışma yapılmış ve bakın artık şu anda batıda yapılan literatüre bakıldığında başlıklarda Counseling and Psychotherapy'i beraber kullanıyorlar. Onların şu meşhur bir 8'e benzer bir V'leri var ya. Evet. O, onu yanına atarak. E, dolayısıyla artık e, danışmanlık, psikoterapi e, yayın itibariyle journal e, dergi isimlerinde, eser isimlerinde e, birlikte kullanılıyor. Neden bu aşamaya gelmiş? Yani Batı da bu kısır çekişmeyi e, yapmış yıllarca. E, ve her tarafların hangi taraftaysa alan uzmanları birbirlerine zarardan başka bir faydası olmadığını görmüş. Türkiye'de de şu anda bu durum var. Yani böyle bir şey gerek yok. Bugün Türkiye'de bütün bu alan e, tartışmalarının sınırlılıklarının temelinde ideolojik e, e, söylenmeyen, öne çıkarılmayan ama arka tarafta ideolojik Ön kabuller var. Bunların dayatılması var. Bunlara gerek yok. Ya bu hem enerji kaybı, hem emek kaybı, hem motivasyon kaybı. Bu, buradan kimse kazanan, buradan kazanan çıkmaz. Nereden biliyorsun hocam bunu? Batı bunu yapmış. Çıkmamış. E şunu biliyoruz bugün Türkiye'de, sağlık profesyonelleri içerisinde. Ya yani bu pencereden bakıldığı zaman hepsini genellemiyorum tabii. Yani bütün ee, e, alan çalışmaları e, uzmanlarını genellemiyorum ama e, yukarıdan aşağı ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin birbirlerini e, dışlayıcı e, bir takım tutum ve tavırları var. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar hoş şeyler değil. Herkesin, bakın şu, şu önerme çok önemli. Bir şey çıktıysa ortaya bunun mutlaka bir ihtiyaca karşılık geldiğini bilmemiz gerekiyor. Oradan hareketle manevi danışmanlığın Türkiye'de çıkması hayra alamet bir şey değil. Bakın enteresan bir şey söylüyorum ben şimdi. Bu sevilecek bir şey değil. Yani arka tarafta e, baktığımızda daha doğrusu soru, soru şu: 2000'li yılların başlarında ya da 1900 yılların sonlarında niye bunu konuşmuyorduk da şu, bugün konuşuyoruz bunu. Bir alan haline geldi bu profesyonel bir e, Uzmanlık sürecine girdi iş, hizmet. Bu şunu gösteriyor. Sulak Bey, değerli izleyiciler. Bu şunu gösteriyor. Ne zaman çıkmış manevi danışmanlık? Batı'da baktığımızda bunu. Türkiye'de de benzer bir süreç yaşanıyor şu anda. Sekülerleşmenin arttığı, belirginleştiği, modernleşmeyle birlikte kutsal insanların kurumsal düzeyde sıkıntı yaşamaya başladığı dönemde maneviyatın bir uzmanlık alanı üzerinden kurumsal hizmete dönüşmesidir dönüşmesi aslında. Konuştuğumuz şey bu bizim bugün. Dün niye yoktu bu? E, dün çünkü dün buna ihtiyaç yoktu. Herkes birbirinin derdini alıyordu. Mahalle ortamları vardı değil mi? Evet. Efendim Mahalle büyükleri vardı. Aile sorunlarını çözerdi. Mahkemelerden önce oraya gidilirdi vesaire falan filan. Büyükler vardı. Din büyükleri vardı. Dini otoriteler vardı. Şunlar vardı. Bunlar vardı. Her mahallede, semtte e, bu işler bu şekilde çözülüyordu. Ama artık bugün geldiğimiz noktada bu profesyonel bir uzmanlık eliyle yapılması gereken bir hale geldiği için bir ihtiyaç bakılıyor. Şu anda biz bir ihtiyacı tanımladık. Arz talep meselesidir bu işler. Piyasa e, mantığıyla baktığımızda böyle bir e, e, talebin sonucunda böyle bir arz oluştu. Bu arz Türkiye'de Diyanet Başkanlığı'nın kurumsal, Türkiye Diyanet Başkanlığı din hizmetinde e, kamu otoritesi olan, tek kamu otoritesi olan bir kurumdur. E, dolayısıyla çok önemli bir e, görevi ifade etmektedir. E, hayati bir öneme sahip bir kurumdur. Türk din hayatının e, şekillenmesinde, din hizmetlerinin yürütülmesinde, e, sosyolojisinin e, sosyolojisinde dinin katkısının belirlenmesi anlamında. E, buradan başladı 2015'te. ilk toplantıda ben de vardım. Hastane, mesela şu anda e, MDR konseptine uygun en güzel e, e, hizmet, en yapılı bu e, danışmanlık konseptine uygun en kurumsallaşmış hizmet hastanelerde MDR'dir. Niye? Çünkü 2015'te biz oradan başladık, kontağa çevirdik. Hastanelerden yürüdü. Cezaevler henüz mesela hastaneler aşamasına gelemedi daha. Zaten bilirsiniz. Cezaevlerle ilgili çalışmanız var geçmişte diyanet sürecinde. Biliyorum çalışmalarınızı. Dolayısıyla e, e, Türkiye'de yeni bir alan e, farklarını dağını konuştuğumu farkındayım. E, bunda e, birçok faktör var, bir zaman faktörü, e, iki araya soruyla e, yönlenme e, durumu vesaire. Biraz dağıttım mevzuyu, e, toparlarız, sıkıntı yok. Bazen bulanmadan durulmuyor sular. <gülüyor> dağılmadan toplanmıyor. Bazen dağılması iyi oluyor. Manevi danışmanlık etkinliğinin alanının rehberlik destekleme, uzlaştırma türleriyle e, seküler psikolojik danışmanlığın alanından geniş tutulmasıdır. Delik farklı anlamında. anlamda. Manevi danışmanlık sürecinde dinsel ve kültürel sembol sistemleri ve değerlerin bir kaynak olarak kullanılabilmesidir. En önemli farkı budur bakın. PDR ile MDR'nin arasındaki en önemli fark MDR e, dinsel, teolojik, manevi e, sembol ve inanç sistemlerine kullanır kaynak olarak. Açık bir biçimde yapar bunu. Referanslı bir biçimde yapar. Örtük bir biçimde değil. Yani dolayısıyla e, işte PDR, MDR'nin yerine mi geçiyor? MDR, PDR mi oluyor falan. Bunlar çok soni çok gereksiz, bilimsel dayanaktan, temelden son derece uzak. Spekülatif, e, arka planda ideolojik bir takım düşüncelerin ortaya çıkardığı kaygılar, kavgalar, sürtüşmeler, tartışmalar. Bunlara gerek yok. Bakın daha yolun başındayız. E, bu alanların dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ne kadar alan varsa herkese yeter bu. Böyle garip, enteresan bir, bir bilim tutum tavır, tavır anlayışımız da var. Yani o onu yapamaz, bu bunu yapamaz, o onun işi değil, bu bunun işi değil. Yani, bu dönem geçti. Bu dönem geçti. Mustafa yani, Hocam, e, sizi teyiden e, bir belge paylaşayım. Size geçti dediğiniz için. Şimdi biliyorsunuz Mesleki Yeterlilik Kurumu 2019 yılında. Şimdi ekrana da yansıtıyorum. E, manevi danışmanla ilgili nedir? Görev tanımı nedir? Bir resmi gazetede yayınlandı, e, standart belirlendi. Ulusal Meslek Standartı manevi evet. danışman biliyorum haberim var süre o o çalışmadan oraya gelmedik dinliyorum burada aynen, yani artık resmi kastede yayınlanıp mevzuata girdiği için manevi danışman isminin ve burada tanım da yapılmış bilmiyorum e, tanıma ne dersiniz katkım var tanımlara katkım var e, benden de e, bir şey... şöyle tanımlamışlar manevi danışmanlık rehberlik danış danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmelerine yardımcı olma sürecini danışanların din ve maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dini ve manevi yöntemleri birlikte kullanan problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla yapılan danışmanlık hizmeti. Bu kadar. Yani bu, yani bu süreçte çok... bu çalışmadan haberim var. Manevi danışmanlık manevi, e, ve e, uygulama ve araştırma merkezi olarak Benden de Diyanet o dönemde görüş istemişti. Ben de resmi, yazılı görüşümü, tanımıyla alakalı, sınırlıklarıyla alakalı, standartlarıyla alakalı yazmış göndermiştim. Ee, harika bir tanım. Yani yabancı değil. Ee, şükür Fakir'in de bu süreçte katkısı olmuştu o dönemde. Mustafa'cığım burada... E, psikolojiyle fakat psikolojisi... orada mesela o arka planını biliyorum o sürecin çıkma süre, e, yani bu, bu meslek yeterli kurumuyla diğer paydaşlar ruhsallığı paydaşları dernekler e, PDR dernekleri e, psikologlar derneği e, psikiyatri derneğinden de temsilciler vardı ben yoktum e, e, toplantıda o çalışma sürecinde Diyanet'teki süreçte e, duyumlarım hararetli e, tartışmalarla sürecin e, e, yürütüldüğü, şekillendiği, sonuçlandığı e, biçiminde e, oldu. Bunlara gerek yoktu. Yani e, bakın e, ben her zaman şunu söylüyorum derslerimde de öğrencilerime onu söylemişimdir. E, realite idealiteyi döver. Ne demek bu hocam? Şu demek. Hayatın gerçekleri fantezi ve koptiğa kaldırmaz. Yani hayat gerçeğiyle bildiğini okumaya devam eder. Eğer ka bir karşılık var ve bir ihtiyacı e, ihtiyaca binaen alanda böyle bir ihtiyaç e, o alan o ihtiyaç ortaya çıktıysa ben çok başarılı bir tanım olarak geri yukarı çıkabilir miyiz bu hocam? Yok yok. Manevi danışmanlık ve rehberliği okuduk. Bir de manevi danışman vardı aşağıda. Değil mi? Danışan ee, var. Az önce geçtik sanki aşağılarda. Alan aktörü olarak. Bir dakika. Mesleğin tanımı. Evet. Manevi danışman. Mesleğin tanımı. Bir daha yukarı. Şu anda bu belge, bu yeni arkadan gelen gençler için söylüyorum, alana ilgi duyan gençler için. Bu e, resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte artık manevi danışman diye meslek e, listesinde bir e, meslek, kodlu bir meslek oldu bu. Yani uluslararası kodu da belli, yeri de belli. Yani Türkiye'de bu işe karşı çıkmaları bir anlam ifade etmiyor dediğiniz gibi. Dünyanın her evet. tarafından zaten yerleşmiş yıllarda devam eden bu uygulama. Tabii. Ben merak ettiğim konu şu. Mesleki yeterlilik açısından bakıldığı anda burada psikoloji, lisans eğitimini mi zorunlu görüyorsunuz? Yoksa i̇şte çünkü... Evet, yani oralarda oralarda işler karışık. Ee, esasında da aslında çok önemli kısmı da işin orası. Ee, bu konuyla alakalı görüşümü e, şu anda standartlarla alakalı benim bildiğim e, bir sonuca varılmadı. Yani çünkü o çok önemli bir şey. O standart, e, yeterlilik, pardon yeterlilik standartlara. Yeterliliği bu da yok o. Yani onu, o tartışma konusu olduğu için onu geriye bırakmışlar. Eee ben o dönemde de söyledim. Benim kanaatim şu: e, manevi danışmanlık alanının teoloji lisanslı ve psikoloji e, ve PDR formasyonu güçlendirilmiş lisansüstü düzeyde e, alan aktörlerinin yapması. E, kanaatindeyim ben, düşüncesindeyim öteden beri. Bu konuda bir düşünce değişikliğim olmadı. Ee, sebebi şu, şimdi e, yani burada uzun uzun konuşurduk PDR ile MDR arasındaki farkları vesaire falan ama bir defa şunu PDR'ci meslektaşlarımız veya MDR dışındaki çalışan sağlık profesyonellerimiz şunu bilsin, bilmelerini istirham ediyorum. Eee Manevi danışmanlık ve rehberlik alanı ruh sağlığı hizmetlerinde hiçbir alanın yerine ikame edilmek üzere ortaya çıkmadı. Burada, bir, burada herkes bir rahat olsun. Bu, şimdi bu, bu elde bir bu net. Tekrar ediyorum. MDR alanı alan uzmanlığı e, olarak şu anda mevcut dünyada ve Türkiye'de e, ruh sağlığı hizmetlerinin hizmetleri içerisinde yer alan hiçbir uzmanlık alanının yerine ihtiyaç edilmiş bir alan değil. Aksine e, işte, yani dünyadaki bütün e, pratiklere bakıldığında mesela İngiltere işte pratiğini ben biliyorum. Yani orada çalıştığım için. Ee, NHS, National Health Services, bizim Sağlık Bakanlığı'na denk gelen bir yapı. Ülkenin e, ulusal sağlık servisi, hizmeti, sağlık bakanlığı gibi tanımlayabiliriz. Orada az önce o aşağıda meslek uluslararası, evet profesyonel yardımcı profesyonel meslek mensupları, dinle ilgili. Orada da bu sınıfta, İngiltere'deki durumu da, uluslararası sınıflandırma sistemindeki durumu da burada. Yani baktığımızda sağlık e, profesyonelleri içerisinde, yardımcı e, meslek grupları içerisinde, profesyonel meslek grupları içerisinde. Yani bir psikologun, bir efendi söyleyeyim başka bir psikiyatrisin yerine geçmiş, gelmiş, önüne çıkma çabası içinde falan olan bir, böyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmadı zaten. Yani e, beni rahatsız eden konu şu, bu taraftan hep defansif bir psikolojiyle, yani bizim bu tarafta defansif bir psikolojiyle e, duruma vaziyet almaya çalışıyor. Buna gerek yok. Yani herkesin alandaki ağırlığı, yeri kendine göre ihtiyaçları çerçevesinde, gündelik hayat pratiklerinin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir durum. Bilim zaten yapmaya çalıştığımız şey bir taraftan bir praktik, bir, bir uygulamalı, uygulamacı bir tarafı var. Bir de bilim alan tarafı var. Yani bir taraftan yazılar, çiziler var, makaleler, tezler yapılıyor vesaire falan. Evet, mailevi danışman, çalışma koşulları diyor. Yani bu tartışmalar bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bir süre sonra tabii bu bir yere oturacak. Yani Çok yeniyiz çünkü alan tarihi itibariyle Türkiye'de çok yeniyiz. Ee, Mustafa danışman. Hocam şu an manevi danışman kadrosu var mı Türkiye'de? Yani Diyanet'te veya herhangi bir bakanlıkta. Manevi danışman kadrosu. Ee, manevi danışman ismiyle bir kadro tahsisi son dönemde yapıldı mı bilmiyorum. Yani bu isimle. Bu, bu mesleki yeterlik e, kurumu bu çalışması şu an açık olan dosyadaki çalışma sonucunda bu kadroyu eşdeğer bir kadro tahsisi yapıldı mı? Ee, bir bilgim yok son dönemde yapıldıysa. Ama daha önce, e, yani daha önce değil, bu bundan sonraki süreçte de, bundan önceki süreçte de e, görevlendirme şekliyle ama bu işi yapan e, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, e, praktik tır sahada çalışan arkadaşlar oldu. Ben eğiticinin eğitimi seminerlerine de saha çalışmalarına gidecek olan arkadaşlarımın eğitimlerine de gittim. Bu arada bizi izleyen e, katılımcılarımız varsa bu son durumla ilgili Diyanet'le mesela şu sorduğunuz soruya cevaben e, katkı sağlamak isterlerse burada bunu da güncelleyelim bilgilerimizi de. iyi olur. Yani soru şu değil mi? Manevi danışman ııı e, İsmiyle bir kadro tahsisi var mı Diyanette? Aynen, aynen. Yani şimdi benim bildiğim kadarıyla, benim çalıştığım dönemde e, cezaevlerinde cezaevi vaizi veya e, müftü e, veya lisans mezunu Diyanet personeli görevlendiriyordu. O ayrı. O, o eskiden Diyanet... derece... gelen e, içerik itibariyle bu işi yapan ama kadro aynen. itibariyle başka kadrolarda işte vaizlik kadrosu, din görevlisi kadrosu, görevlendirmesi falan filan şeklinde giden Kasım Aynen. Kaya ve Fatma Nur Arvas onlara söz veren hocam istersen söylecekleri var herhalde. Bir dinleyelim son durumu yeri gelmişken. Görebiliyor musunuz? Aynen. Ee, Fatma hocam size Selamun aleyküm hocam. Ben görüntümü müsaitli, müsait değilim, o yüzden açamadım, kusura bakmayın. Tamam, Şöyle ben öncelikle zaten biraz geç katıldım, unutmuştum çünkü. Başını kaçırdım ama benim en çok merak ettiğim şey, biz, şu an ben Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Şöyle yurtta, KYK'larda kaldığımız zaman manevi danışman olarak Diyanet tarafından atanan hocalar vardı. Yani manevi danışman daha doğrusu. Şu an nasıl alıyor ben onu en çok merak ediyorum. Yani manevi danışman olabilmek için şartlar neler? Ben bunu çok merak ediyorum. bize önce... soru sordu. Biz soru sorduk. O da bize şöyle evet. cevap verdi. <gülüyor> evet. Biz bir pas yapalım. Anladık, aldık soruyu. Diğer arkadaşlara söz verelim önce tamam. istersen. Evet. Yani şu anki mevcut durumla ilgili bilgisi olan varsa katılabilir yani manevi danışman kadrosuna Diyanet'te veya herhangi bir kurumda atama yapılıyor mu Hayır önceki soru yani. bu. Diyanet'te manevi danışmanlık c bir kadro tahsisi yapıldı mı öncelikli yani. soru bu işte. ben cevap verebilir miyim Buyurun buyurun Hayırlı akşamlar. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapmaktayım. Hastanelerde manevi danışmanlık yapan arkadaşlarımız var ama kadro tahsisi yapılmadı. Kur'an kursu öğreticilerinin görevlendirilmesi şeklinde devam etmekte. Mevcut benim bilgim buydu. Demek bu uygulama şu anda hala devam ediyor değil mi? Aynen evet. hocam ben... Evet, biliyorsunuz cezaevlerinde cezaevi vizesi olarak çalıştım e, 6-7 sene. Şu anda hastanelerde benzer şekilde Kur'an kurs hocalarımızın veya vize verilmesiyle bir... gidiyor. Ben Burada de son olarak, son, son bilgi buydu. Fakat acaba hani biz niye bu tartışmayı açtık, soruya çevirdik. Bu son manevi danışmanlık tanımı meslek kütüphane kurumuyla birlikte bir kadro hareketlenmesi var mı diye onu hani merak etmiştik, onu da öğrenmiş olduk. Aynen. hocam önemli. 2019'dan sonra yani mesleki yeterlik belirlendikten sonra herhangi bir kurumda manevi danışman ataması veya alımına çıkılmış olsa oradaki yeterliliği görmüş olacağız. Yani ne mezunu istiyor? E, bir psikolojisi alanında yüksek lisans mezunu i̇şte istiyor. İşte büyük ihtimal evet büyük ihtimal bu kadroya tahsisin yapılamamasının sebebi yeterlilik şartlarının clarifiye yani netleştirilememesi şu an itibariyle. Bendeki son durum bu. Yani benim bu soruna cevabım da bu şekilde. Orada da kritik bir e, durum var. E, ben o zaman başkanlıktaki arkadaşlara da gerekli bilgiyi, e, görüşümü, düşüncemi yazılı olarak da bildirmiştim. Sözlü olarak da söylemiştim. Eee bununla ilgili düşüncemi söyleyeceğim ama Kasım Kaya Bey'e verebilir miyiz sözü? O çıktı mı acaba oradan bir el vardı. O çünkü cezaevi bildiğim kadarıyla cezaevinde çalışan bir arkadaşımız. Sözü Kasım hocam. Mu? Buyurun. Aleykümselam. selam. Hürmetler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle e, kendisinden çok istifade ettiğim e, Prof. Dr. Mustafa Koç hocama e, bugüne kadar bize kazandırdıkları seminerlerde verdikleri kitaplarıyla e, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde somut katkıları için e, hürmetlerimi ve teşekkürlerimi arz etmek istedim. Teşekkür Hocam, Nacizhane Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 30. yılı, bunun 19 yılında halen aktif olarak şu anda cezaevinde görev yapan bir cezaevi vaiz olarak, 19 yıl boyunca da cezaevlerinde değişik cezaevlerinde hizmet vermiş bir kardeşiniz olarak, manevi danışmanlık ve rehberlik ünvanlı bir görev kadro tahsisi henüz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yok. Evet, Ama son bir son durum buydu. Evet, evet hocamızda ifade etmez. Ama e, tabi bir fiil gerek e, yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci yurtlarında, gerek huzur evlerinde, gerek hastanelerde, gerek ceza evlerinde e, bir fil bu işi yapan fakat e, tabi ki farklı kadrolarda görev yapan arkadaşlar bu görevlendirmeyle bu işi yapıyorlar hale. İnşallah ilerleyen zamanlarda yeni gelen genç kadrolara e, manevi danışmanlık ve rehberlik kadrosu ihlas edilir e, ve bu kadrolarda Artık unvanıyla görev yaparlar diye ee, ümit ediyorum. Hürmetlerimi sunuyor, sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. E, toplantınız hayırlı vesile olsun. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum Kasım Hocam. Hocam bu bu nedir? Mustafa Hocam sağ olsunlar. Ee, bir programı gönderdim. 2020 tarihli 7. 29. 2020'de diyanet bir uyruya çıkmış. Manevi tamam. danışman görevlendirmesi duyurusuna. Tamam. Burada e, manevi tamam manevi danışman başkanlık oluruyla görevlendirilecektir diyor. Yani kadrosu Diyanet'te herhangi bir kadro raiz veya tercüman öğreticisi ama bu unvanla görevlendirmesi yapılacak. Diyor. Yani hmm. demek ki hala görevlendirmeyle devam ediyor. Bunun... Tabii evet. bunun da sebebi işte hocam şey. Ee, bu önemli. Bir mesleki, şekilde e, mesleki herhangi standartların, bir mesleki, kurum... mesleki standartların belirlenememiş olması tahmin ediyorum. Belirlenmemiş yani. olması ve devlet planlama personel planlamadan da kadro tahsisinin e, teknik boyutu tabii bir de işin bu mali boyutu yapılamamış olması da olabilir bunların hepsi birlikte de e, şu anda bir süreç e, gerektiriyor olabilir e, ya benim düşüncem e, manevi danışman e, lığı, Kesinlikle ve kesinlikle teoloji lisanslı ve e, psikolojik ve e, PDR danışma becerileriyle güçlendirilmiş bir master sürecinden sonraki arkadaşların alan uzmanlarının yapması yönünde. E, neden bu? Bunu temellendirmek çok zor bir şey değil. Bakın az önce konferansa başlarken... E, teolojik kaynakları, manevi kaynakları kullanan e, kişiye manevi danışman, öne çıkarana manevi danışman, e, öne çıkarılan hizmete de manevi danışmanlık dedik. Şimdi e, bu net bakın şunun altı çizilmesi lazım. E, teoloji birikimi, e, teoloji birikimi, formasyonu lisans düzeyinde teoloji formasyonu olmadan bu işin yapılıyor olması çok sıkıntılı, ee, ee, çok tehlikeli. Şu an sizin alan itibariyle bakıldığı zaman yani din psikoloji yüksek lisans yapanlar veyahut da e, çift lisans yapanlar hem psikoloji hem ilahiyat yeterli sayıda e, yetişmiş insanın var mı? Yok, zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sahada praktik olarak e, çalışmalara başlayan arkadaşlar, ya işte hastanelerde bu işin en, e, e, yani MDR formatına en yakın şu anda düzenli giden hiz, e, kurumsal alandaki hizmet birimi Diyanet'te hastaneler. Neden? 2015'te o süreçte biz ilk o alandaki personelin eğitimiyle alakalı işte hizmetçi eğitimlerle işi toparlamaya olabildiği ölçüde e, danışma becerilerini alan, medere, saha alan bilgilerini yükseltmeyi amaçlayan eğitimlerle sürece başladık. Yeter mi? Asla yetmez. Asla yetmez. Ama e, tekrar ediyorum e, iki şeyi iki şeyi kesinlikle doğru yapılması gerekiyor bu alanda. Başından beri bunu savundum. E, hayati öneme sahip ve sorumluluk gerektiren bir iş. E, burada da tekrar etmiş olayım. çeşitli akademik ortamlarda söyledim. Bir manevi danışman ve rehberlik uzmanı, manevi danışman e, saha aktörü kesinlikle ve kesinlikle teoloji lisansı almak zorunda. Bunun öyle bastır düzeyinde işte bir yıllık hazırlıkla bilmem neyle falan çapraz düz efendim onu ona verelim bunu olacak bir şey değil bu. Bu çok tehlikeli bir iş. Ya bu öngöremediğimiz birçok komplikasyonları ortaya çıkaracak ileride. Böyle yanlış başlanırsa yani şu anda biz düğme ilikliyoruz. E, gömleğin düğmelerin doğru iliklemek zorundayız. Bu hem alana hem ülkeye hem hizmete olan e, saygımız ve sorumluluğumuz gereği bunu yapmak zorundayız. E, buradaki, burada buna çok ısrarcıyım. Buna gelen eleştiri şu. Bu ısrarıma gelen eleştiri şu. Teoloji lisanslı e, sahada çalıştıracağınız ya da e, ilahiyatçıların diyelim, teologların e, psikolojik ve PDR formasyonları eksik. Yok. Nasıl olacak bu? Çok haklı bir eleştiri. Evet. Çok haklı bir eleştiri. Kesinlikle katılıyorum bu eleştiriye. Ee, bunu da lisans üstü düzeyde e, bir MDR programı, şu anda zaten testsiz epey sayıları e, arttı, daha da artacak bu. Lisans üstü düzeyde e, eğitimler var. Ee, testsiz yüksek sansı şekilde Tezliler de açıldı sınırı sayıda ama çoğunluğu tezsiz. E, kontajanlar yüksek. E, buralarla bu iş başlanacak. E, buralarda bu PDR ve psikoloji formasyon eksikliği giderilecek. Bunların bir şekilde süreç içerisinde süpervizyonlu işte program sertifika programları sertifika programıyla alakalı bir sıkıntı var. O da şu. E, konuşmanın başında söylemiştiniz açarken Uluf Bey ee, ticari amaç güden çok kısa 50 saatlik, 100 saatlik, 25-75 saatlik falan böyle bir takım sertifika falan bunlar olacak işler değil. Bu, bu saatlerle olacak iş değil. Ee, burada asgari e, bir sertifika programını da kabul etmemiz mümkün. Bu iş için. Teoloji lisansının üstüne e, ya MDR e, master'ı veya bir sertifika programı. Ancak sertifika programında ki ölçümüz bizim uluslararası ve ulusal standartlara sahip olmak zorunda. Ticari kaygıdan e, bağımsız olarak. O da en somut, Türkiye'deki en somut örneği Aile Danışmanlığı'dır. Aile Danışmanlığı Bakanlığın tanıdığı sertifika e, programıdır. 450 saattir. 450 saatin aşağısı da bu iş olmaz. Bunun 300'ü teoriktir, 150'si uygulamadır, 30 saati süpervizyonludur bu şekli, bu standartlara sahip bir üniversitenin vereceği bir sertifikada görece önemli bir sorunu aşama aşamada sorun çözmüş olur. Bu seviyede bir, bu verilen medalyeler var mı? Nasıl? Yani bu saat özelliğine uygun, bu standartlara uygun veya yani bir üniversitenin veya özelin verdiği bir sertifika var mı? Hocam şu Yedirin. ana kadar yok. Şu ana kadar 3-4 yerde bu programlar açıldı. 3-4 üniversitede 50 saat, 75 saat, 100 saat olanı bilmiyorum var mı? 100-125 hatırlamıyorum. Baktıklarım bunlar. Kısa süreli yapılan işler. Bunlar olacak işler değil. Yani. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Benim 1. MDRK ve 2. MDRK'da bir sertifika programı olarak önerdiğim, sunduğum özel bildiri, daha sonra da yayınladığım, literatüre geçirdiği, hastanede ve cezaevlerim sertifika programları var modüler sistemli. Bu bu standartları taşıyacak olan bir e, sertifika programı ama henüz bunun da eğitimine başlamadık. Eskişehir'de nasip olursa Rektör Bey de istiyor, Dekan Bey de istiyor. Bir Manevi Danışmanlık Merkezi orada da kurup böyle bir sürece bu ya yani bu alanda kaliteden taviz veremeyiz. Yani bu bu bu mesuliyetli bir iş. Fantaziye, mantaziye gelecek bir iş değil. Dolayısıyla e, sahip nasip eder mi etmez mi bilemiyorum ama böyle bir düşüncemiz, niyetimiz e, var orada önümüzdeki süreçte Rabbim ömür verir nasip ederse böyle bir sürece gireceğiz ama şu ana kadar benim bildiğim bu standartlara sahip bir sertifika veren bir e, uygulama e, yok. Sertifika pratik, sertifika uygulaması yok. Hocam isterseniz e, buradan e, biraz güncel uygulamaya kayabilir miyiz? Şunu da söyleyeyim yani, kastettiğim hocam. Kastettiğim şey şu. İ i̇ki şey özür dilerim. İki şey dedim. İki şey dedim. Ee, şunu da söyleyeyim müsaadenizle. Bir, bu alanda çalışacak olan e, uzman olarak uzmanlığını yapacak olan sahada ki arkadaşlarım e, kesinlikle yani benim için olmazsa olmaz bu. Yani bu teoloji lisanslı olacak ve veya ile olmaz bu ve veya psikoloji pedere Asla kabul edilebilir bir şey değil bu. Bunun çok ciddi sıkıntıları var. İleri doğru olacak. Yani bunu bilimsel olarak temellendirebiliriz. Ee, konuşabiliriz. Tartışabiliriz. Her platformda. Sıkıntı yok. Ee, burada ikinci e, e, ısrarla üzerine durduğum nokta şu medrede kullanılacak din dili pedagojik e, düzeltiyorum e, psikolojik danışmanlık formasyonuyla bezenmiş e, Sesim geliyor mu Abdullah Bey? Geliyor, geliyor. Buyurun. İkinci dikkat çekmek istediğin nokta şu. Türkiye'de yeni bir alan oluşuyor. Hatasıyla, sevabıyla, eksiğiyle, yediğiyle, fazlasıyla. Bu önümüzdeki süreçte bir yola bir yere girecek. Tarih bizim çalışmaları. Ağır aksak kör topal iyi kötü yazacak. Bizden sonra de bu işi böyle buradan devam ettirecek. Dolayısıyla düğme iliklemekten bahsettim. E, gömlek düğmesi metaforu önemli bir mevzu burada. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'deki MDR'de kullanılacak olan din dili dedik yani ya kaynak teolojik maneviyat kaynaklarını kullanıyor. PDR'den farkı bu. E, din Kaynak değilse bunun bir dili lazım. Dil, dil kullanılacak. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'deki MDR hizmetlerinde kullanılacak olan din dili sufi, terapötik bir din dili şifa ruhsal sağaltımı, dinginliği, rahatlığı huzuru öne alan sufi, mistik bir din dili olmak zorunda Kulak Bey. İlginç, evet. ee, burada bunu niye vurguladım? Yani niye böyle bir dikkat çekme tiyarih hissettim? Hümanistik bir din dili çabası da var e, bu işte. E, sadece hümanistik din dili e, ortada uzun vadede sıkıntılı bir durum. Zaten sufi e, dilde, e, mistik dilde işte ne, ne olacak onun içini hangi ton olacak bu? Yunus ve Mevlana tonunda olacak bu iş. Bu ama farklılık bir malzeme bu advertisement bu reklamın bir ürünü e, olarak değil. Gerçekten kaynağın malzemenin kendisi terapatik olarak işlenerek olacak bir şey bu. Bu, zaten bu Yunus ve Mevlana'nın dilinde hümanistik dil var yeterince. Sadece hümanistik dil son derece tehlikeli, son derece sıkıntılı. E, aksine böyle bir dil kullanımında ısrarcılık ve devamı beraberinde alan dışına kaymayı getirebilir. Daha çok eleştir alırız o zaman. Pedereci, meslektaşlarımız, ee, arkadaşlarımız e, daha çok eleştirilerde bulunabilirler haklı olarak. Ee, bizim buradaki amacımız yetki aşımı değil, sınır aşımı değil. Biz MDR görünümlü PDR yapma arzusu hevesi içerisinde değiliz. Bizim böyle bir sevdamız, bir, bir işimiz, bir hülyamız, bir rüyamız yok. Bizim işimiz MDR sınırları içerisinde MDR hizmeti vermektir. Bu da Sufi, terapotik, mistik, e, Yunus, Mevlana dilini e, ana akım dil yaparak inançta da Maturudi efendim, çizgisini e, ve beraberinde şunu da unutmadan eklemek istiyorum. Anadolu irfanı ve Anadolu mayasını e, da Bakırda, efendim, e, tencerede karıştırarak yapacağız bu işi. Bunu becerebilirsek, bu, ben çok önemli hizmetler yapılacağı kanaatindeyim. Gelecek olan nesilde, nesillere, insanlarımıza. E, acıların dili yoktur. Acıların dili ortaktır. Allah Bey, acı acı e, hafiflemek ister. E, herkes kendi sepetindeki, heybesi, heybesindekiyle Acıları hafifletme çabası içerisinde alan profesyonel olarak. Bizim MDRC olarak bizim işimiz e, manevi bir pencere açarak maneviyattan, dinden e, insanların acılarına dokunmak, e, hafifletmeye çabalamak, onlara acılarıyla yoldaşlıkta yarenlik etmek. Bizim amacımız bu. Ee, ve bu sınırların içerisinde kalmalıyız. Yani biz. Hocam, müsaade ederseniz e, bu, bu noktadan Burada e, anlaşılmayan bir şey var mı? Bunlar bizi, önemli. Dinleyelim. Benim ciddi kaygılarım. Bunlar yani e, Hocam bunlar net anlaşıldı. Şu an ben e, PDR uzmanı arkadaşlar açısından da onları da dinlediğim için biliyorum onların oraya yaklaşımlarına Biraz e, manevi danışmanlık ve rehberliğin uygulama e, örneklerini görmedikleri veya yeterince bu alan hakkında netleşme olmadığı için biraz endişe hakim. Yani MDR adı altında Hocam, ne yapıyor? Hocam e, PDR'ci PDRC arkadaşlarıma şiddetle şunu öneriyorum. MDR alanında bir tartışma yapacaksak akademik platformlarda yapalım. Sıkıntı yok. Ben her türlü tartışmaya her türlü ortamda varım. Hiç problem yok. Fakat lütfen önce bir alan literatürü okusunlar. 3-5 tane makale, 2-3 tane kitap okuyup gelsinler. Yani PDR perspektifinden MDR tartışılmaz hocam. Bu yanlış bir şey. Yani, hocam bu noktada önereceğiniz yani olmaz. alandaki güzel uygulama örneklerinde içeren önerebileceğiniz e, kitap ismi veya çalışma ismi alabilir miyiz? Var. İşte Kemal Var. Sayar hocamız. E, Var. Çalışmaları Var. çok güzel. Ama hocamızın e, lisansı ilahiyat değil. Ama sanki uygulamaları, medya uygulamaları gibi. Şimdi bakın Kemal Kemal Sayar hocamın e, ben bilge psikiyatr diyorum hocama. Bilge psikiyatır. Bakın bugün e, popüler e, yaşam pratiklerinde karşılık bulmasının sebebini sufi Dili çok güzel kullanıyor hoca. Tam da demek istediğim bu. Yani bunu e, bunu kullanmak zorundayız. Yani bu. Aksi halde seküler dile kayarız. Seküler dil bizim işimiz değil. Yani bizim işimiz, biz medreciysek medre medre yapacağız. Yani medere, e, de temel kaynağımız. Kutsal hocam, kutsal e, inanç e, ait olduğu inanca bağlı olarak danışanın, işte bir Müslüman danış, ya aslında Türkiye'de medre yapmak demek İslamı counseling demek, yani İslami e, danışmanlık yapmak demek, yani örtük bir biçimde yaptığımız şey bu. Yani Müslüman danışana İslami danışmanlık yap yapmaya çalıştığımız şey nedir? Kaynak, kutsal kaynak dediğimiz şey, işte Kur'an, Sünnet. Efendim e, İslam geleneğinin pratikleri ki burada işte sufi tasavvuf geleneği pratiği çok önemli. Ben şunu önerebilirim e, katılımcılarımıza. Yeni çıktı bu. Ben de okutuyorum o derslerde lisans düzeyde. Manevi psikolojik tanışma. Yazar ismi küçük tam görünmüyor hocam. Editör e, Halil Ekşi Marmara Üniversitesi'nde. Halil Bey'in editörlüğünde yapılmış çalışma. Ders kitabı olarak hazırlanmış zaten. Manevi gönülümüz pütürlük danışma demiş ama aslında MDR yapmış. Herhalde pedericilerden korkusuna Halil böyle bir başlık tercih etmiş. Tahmin ediyorum. Bunlara gerek yok. Bakın bunlar, biz böyle bir durumla bir yere varamayız. Yani bu, bu böyle olmaz. Yani e, Herkes işini yapacak. Demek istediğimiz şey bu. Arzumuz bu. Talebimiz bu. Kimse kimsenin sınırında, yerinde, malında, mülkünde, alanında gözü yok. Gözümüz yok. Şahsen benim yok. Yani ben, hiçbir, bu alanda çalışan hiçbir meslektaşımın olduğunu da düşünmüyorum ben. Yani MEDER'e ile alakalı e, akademik e, çalışan yayın yapan hiçbir meslektaşımın ya ben PDR'cilik yapayım ya da efendime söyleyeyim başka bir işe gireyim bir sınıra gireyim böyle bir arzımız bir talebimiz yok olamaz olmamalı zaten yani e, dolayısıyla şimdi ben bu e, şeyi ders kitabı okutu, olarak okutuyorum çok başarılı kitap e, çok teşekkür ediyorum Halil hocama e, büyük bir emek e, sarf etmiş. Güzel bir çalışma olmuş. Alanda şu anda derli toplu tek ders kitabı bu. Yeni çıktı. Güzel. Fakat manevi yönelimi sütülojik danışma. Değil. Manevi danışmalık ve rehberlik bu kitabın adı olmalıydı. Yani. E, evet. Emeği geçenlerden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz sağ olasınız genel itibariyle dinleyenlerimiz de bilgi sahibi olmuş oldular. Bu pandemi süreciyle alakalı bu alanda yapılan çalışmalar oldu mu? Yani biliyorsunuz birçok sıkıntılar yaşandı. Evde uzun süre kalmaktan kaynaklanan. Bu sıkıntılara yönelik yapılan herhangi bir PdR veya manevi danışmanlık ortaklaşa araştırma oldu mu? Alana katkı açısından. COVID'le ile alakalı mı? Hocam Ya pandemi sürecinde evde yaşamla ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik kapsamında yapılan araştırma. Oldu. Yani çok değil ama hatırı sayılır çalışmalar yapıldı. O zaman anladığım Peki. kadarıyla dalı olarak akademik açıdan literatür oluşturma, e, saha araştırması yapma açısından bilimler açısından yerleşmiş bir durum görünüyor. Tabii. Şu anda bir bir ana bilimle, sadece kadro açısından de... problem var. Kadro yeterli şimdi, şimdi burada iki, bu bu meseleyi alan tarihi açısından iki türlü tartışmamız mümkün, konuşmamız. Bir, akademik yapılanma, iki, sahada pratik uygulama yapılanması. Hmm. Akademik yapılanmada bir e, Olay tezsiz yüksek lisansla başladı. Ee, şu anda zannediyorum Turgay Bey İZÜ'de e, tezli de açtı diye biliyorum. Bir ana bilim dalı kurdu. Daha sonra devamında 3-5 üniversite daha önünde sonunda bu programları açtılar. Daha açılacaktır. En son ASPÜDEMİ'ni bir yerde açıldı galiba. Sonuç hatırlamıyorsam. Ee, bunların sayısı artacak. Güzel bir şey bu. Artsın yani e, lisansüstü düzeyde e, tezsiz yüksek lisans olarak kariyer açılıyor çoğunluğu. Benim e, aslında önerim şu konuyla alakalı fikrimi soracak olursanız bunu 2018'de e, ki bir yükseköğretim kongresinde de bildiri olarak sunmuştum, yayınlandı da o daha sonra. eee Aşağıdan, yani düğmeyi doğru itlemek açısından aşağıdan doğru başlamak lazım. Yeniden bir yapılanmaya gidilmesi gerekiyor yok, yüksek düğün öğretim anlamında. Benim önerdiğim model şu. Ee, teoloji, ilahiyat fakülteleri, e, şu anda aspirin bir model mezun ediyoruz. Yani evretin kol, her şey ne olursa gider. Her şey yapan bir din alanında, her şey yapan bir ilahiyatçı modeli artık demadı oldu, eskidi. Şimdi ve buradanın sorunlarını, ülke ve dünya gerçeklerinin ürettiği sorunları çözecek e, bir model değil bu. Eskidi bu model. Şiddet ve hiddetle acilen e, bir yeniden yapılanmaya gidiyoruz din üretim modelinde. E, benim önerim tıpkı şey gibi, iktisadi bilimler gibi, mühendislik fakültelerinin alt birimleri gibi, Edebiyat fakültelerinin alt birimleri gibi bölümleşmeye gidilmeli ve artık ilahiyat fakülteleri bölüm bazlı diplomalar vermeli. Üç bölüm öneriyorum. Üç bölüm öneriyorum. Hatta diploma örneklerine kadar da yazdım koydum şeye örnek olsun diye bildiriye yayınlandı. Bir, din hizmetleri bölümüm. Yani bu üç bölümün puanları süreç içerisinde kendi arz talebiyle puanını belirleyecek lisans programlarında ve öğrenci girerken hangi bölüme girdiğini bilecek. O bölüm tercih ederek girecek. Yani tıpkı Fen Edebiyat Fakültesi, coğrafya, tarihe, bin kodu ve puanı farklı olduğu gibi bunların da bölüm bazlı farklı olacak. Bir, din hizmetleri bölümü. Ne yapacak bu? Diyanette din hizmeti vermek üzere bir yapılanma konseptinde olacak. İki, din eğitimi ve öğretimi bölümü. MEP'te pedagojik ağırlıklı, milli eğitimde öğretmen, DİKAP öğretmeni yetiştirme amaçlı bir yapılanma olacak. Üç, MDR bölümü. İlahiyat fakültelerinin çatısı altında. Bu üç bölümün üçü de e, farklı puanlarla, kontejanlarla öğrenci alımına çıkacak. Ve... Bölüm bazlı diploma vereceğiz. İlahiyat fakültesi atıyorum, din eğitimi ve bölümü mezunudur. Me Mahalli ve yaparlık bölümü mezunudur şeklinde bölüm bazlı ıı, diploma sürecine gidilecek. Program nasıl olacak? Pakette 4 yıllık lisans programındaki paket nasıl düzenlenecek? İlk 2 yılı ortak Basic, temel teoloji lisansı, teoloji formasyonunu ön lisans düzeyinde oluşturmak amacı ortak olacak. Yani İlayat teoloji formasyonu ilk iki yıl. Buna örnek olarak da mesela Anadolu Açık Öğretim, Açık, Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi'nin ön lisans programına baktım. İlayat programına. Güçlendirilebilir. Zayıf yönleri bu var. Kötü bir model değil. Üzerinde çalışılabilir. 3 ve 4 3. ve 4. sınıflarda bölüm ağırlıklı dersler yoğunlaşacak. Yani ilk 2 yıl ön lisans formatı, temel ilahiyat teoloji formasyonunu güçlendirmeyi hedefleyecek bütün bölümleri. 3 ve 4'te step by step alan bölüme özgü ders ağırlığına giderek iş yürüyecek. Bunu yapabilirsek daha uzman e, ilahiyatçılar, teologlar yetiştirebileceğiz. Buradan da tabii MDR açılsa ne olacak şimdi? Yani i̇stihdam sorunları var. Bunlar birbirlerine bağlı şeyler. MDR'nin açılıp e, efektif bir biçimde aktif olabilmesi için işte manevi danışman meslek e, standartlarının bir an önce belirlenmesi ve kadro tahsis yapılması lazım. Benim önerim ya yani benim e, Düşüncem şu, akademik yapılanma böyle. Tabi bundan sonra bunun, onu tamamlayalım. Ee, lisans düzenlenmesi böyle olduktan sonra bu işin bir de e, lisans, lisans üstü eğitim süreci var. Lisans eğitim sürecinde de e, manevi danışman ve rehberlik ana bilim dalı şeklinde Zaten bölümleşme olduğu zaman, mecburen bu bölümlerin kendi işlerinde e, ana bilim dalları oluşacak, ekstradan eklenecek. İlahiyat fakülteleri artık ana bilim dalı düzeyinde bir ana bilim dalı eklenmesi gerekiyor. Zamanı geldi bu işin. E, lisans düzeyde de tezli-tezsiz e, master programları, e, şu anda doktora yaptıran o, o branşta, yani o alanda doktora programı yok. Tezlil, tezlil, master programları var. Tezliller az, tezliler çok. Ee, ana bilim dal düzeyinde temsiliyeti doktora düzeyindeki programı da rahatlatır. Yani açılmasını da hızlandırır. Akademik yapılanma böyle. Ee, gelelim saha yapılanmasına. Saha da şu anda İş Diyanet Başkanlığımızın üzerinden gidiyor. Ee, çok emekler var. Emekleri olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyor Türkiye'de. Bütün katkı sunan sahadaki özellikle uygulayıcı, praktikler hocalarımızın hepsinin yüreklerinden öpüyorum. Çok emek verdiler. Birçoğuna ben şahitim. Ağır aksak, kör topal, bir sürü mahrumiyet, mahsuniyetlerle bu işe girdiler. Sürecin başındaki ekiplerde eğitim süreçlerinde de vardım ben. Ee, çok büyük fedakarlıklarla bu işi buraya kadar getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Emeklerini bereketlendirsin. Ee, bundan sonraki aşamada iki yol var hocam. Bir, ya bu manevi danışman tahsisini tamamıyla Diyanet kendi bünyesindeki elemanları alıp kurumlara görevlendirme yapacak? Bu isimle yani kadro tahsisi mesela Sağlık Bakanlığı'nda şey, ee, bir kadro vardı. Kadro tahsisi özlük hakları olarak personelin manevi danışmanın Diyanet'te kalacak ama görevlendirmesi kurumlara yapılacak. Adalete efendim, e, Sağlık Bakanlığına e, Sosyal Çalışma Bakanlığına, gibi, gibi gibi ya da ya da e, mesleki standartlar belirlendikten sonra her bakanlık şu anda aslında bakanlık standartlar belirlense her bakanlık kendi manevi danışman kadrosunu tahsise ve ilana çıkma hakkına sahip ihtiyacı kadar. Çünkü standartlar e, meslek yeterli kurumuyla kod verildi. Meslek tanımlandı. Sebebi 6 düzeyinde. Standarizasyon yapıldı işin. Dolayısıyla e, bu aşamadan sonra yapılacak olan iş standartların bir an önce belirlenmesi. Yeterlik şartlarını. Yani kim manevi, kimler manevi danışman olabilir? Burada bir lisans eğitimi şartı var. O çok hayati önemli bir şart. İşte orada benim önerim İlahiyat Fakültesi Teoloji Lisansı e, sahibi olmuş olma. Bundan asla vazgeçilmemeli. Bu hayati önemli bir mevzu. Ekstra daha sonra işte lisans üstü düzeyde programlar mezuniyeti veya dediğim 450 saatlik veya daha üst düzeyde daha işte daha sonra çıkacaktır. Bunlar daha süre çok yeni. Oluşacak olan sertifikalar da olabilir. Ama lisansüstü eğitim daha e, kalıcı, daha normatif ve e, daha güzel olur. Yani lisansüstü eğitime yönlendirmek gerekiyor. Sertifikayla bir tercih yapacak olursak lisansüstü eğitim bir. Bir de olacak yani. O, orası önemli. Testsiz olsun, lisansüstü eğitim olsun. Evet. E, e, o takdirde işte ya da her bakanlık kendisi her yıl ihtiyaç duyduğu düzeyde ilana çıkacak. Manevi danışman alınacaktır. 300, 500, 200, 100 neyse. Taşla teşkilatına görevlemek üzere diye alımını yapacak. Standartta belirlenmekten sonra. Evet. İki yolu var bunun yani. Ya Diyanet üzerinden kadro, diyanette özlük hakları görevlendirmesi diğer bakanlıklara yapılacak. Ya da her bakanlık kendi e, yeterlikler belli olduktan sonra geç kalındı. süreçte de. Bu e, bu işe kendi bakacak, kendi bünyesinde bir diyetisyen e, çalıştırması gibi bir Sağlık Bakanlığı'nın bir sosyal hizmet çalıştırması gibi sosyal hizmetler, e, Aile sosyal politikalar bakanlığı'nın buna da bir kadro tahsis yapacak, çalıştıracak. Hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bir buçuk saat oldu, siz de yormuş olduk sağ olasınız. E, bu alanda çalışmak isteyen öğrenciler veya son sınıftaki öğrencilerimiz var onlara ne tavsiye edersiniz? Yani çift ana dal mı yoksa ayrıca bir psikoloji alanında, ilahiyatın dışında okusunlar mı? Şimdi ne olarak anladım. Ee, arkadan gelen gençlere bu alanda çalışacak olan gençlere yetenekli, becerikli, kapasitesi olan gençlere kesinlikle çift ana dal, yan dal yani ilahiyat okuyorsa PDR, psikoloji eee veya psikoloji PDR okuyorsa yandan olabiliyor. Artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Şimdi bir sürü opsiyonel özür dilerim imkanlar çıktı. Bunlar yapılabilir. Bu tabi zor bir şey. bunu herkes Her öğrenciden beklemek çok doğru değil. Şartları ağır. E, bu yapılamıyorsa ne olur? E, teoloji lisanslı arkadaşların e, lisans düzeyde Tezli testsiz manevi danışmanlık e, programlarını takip edebilirler. Bunlar için alandaki hocalarla görüşüp e, okuma listesi hazırlanmak için, e, formasyon oluşturma amacıyla sınavlarına hazırlanmak için okuma listeleri talep edebilirler. İlgili şehirlerindeki işte o alanda en yakın program hangi şehirdeyse o arkadaşlara, gençlere. Bunlar yapılabilir. Ee, ya yani şu gençlerde şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim Abdullah Bey. Bu bu bu jenerasyona tabii biz çok hazırlıksız yakalandık yani. Bunların dili farklı bu Z kuşağı dediğimiz kuşak. <gülüyor> ee, bu iş sevgili gençler, katılımcılarımızın herhalde önemli bir çoğunluğu genç. Bu işe meraklı olanlar. Bu yol Hocasız yürünmez. Ve görüyoruz şimdi Facebook bizim alandan bir grup var mesela FACE'de bazen denk geliyor. Ben yüksek yapacağım. Şöyle yapacak olan var mı? Şunu alan var mı? Böyle böyle bir usul yok. Yani ben Facebook'ten yüksek yüksek olmaz. Yani bu usul olmadan usul olmaz. Yani bu işin yolu danışmanlık konseptinde alanda yaşadığın şehre yakın, mezun olduğun üniversite neresi ise işte artık A B C D E oradaki o ilgili alanın hocasıyla birebir temaslı olacak bir şey. Yani uzaktan kumandayla onu yapacağım, onu veren var mı? Bunu gören var mı? Böyle bir usul bu bu jenerasyonda çıktı. Biz bizde böyle bir usul yoktu. Yani bu buna dikkat edelim. Bunu belki söyleyebilirim. eee ya usulsüz usul ama yani hedefe ulaşamazsınız yani hedef hedef ulaşmak için doğru usul takip etmeniz gerekiyor akademi'de doğru usul ustacağın ilişkisidir yani hocayla öğretim üyesiyle alanın uzmanıyla birebir görüşmedir temasdır yazışmadır İşte bilgi almak için e, ondan bağlantı kurmak vs liste almak için kitap okuması programları e, zaten size sayın başkan Oku okut akademi olarak çok önemli bir iş düşüyor burada. Zaten e, e, böyle bir amaç da var zannediyorum bu, bu hareketin içerisinde. Her alanda e, alanda uzman yani artık şu online işi Covid'in bir hani her fırsat kriz barındır, fırsatı barındır diyoruz. E, böyle bir şey çıktı ortaya. Artık online eğitime de e, alıştı e, e, insanlar. Alanda uzman kim varsa Türkiye'de, hangi üniversitede olsa hiç önemi yok artık. Bakın şu anda böyle bir online canlı yayın üzerinden her türlü bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz, sağlayabiliyoruz. Ilgili paydaşlara, adaylara ulaştırabiliyoruz canlı birebir. Böyle bir yola gidip şu oku oku okut akademinin sadece bu medre alan ile alakalı değil hangi alanda uzmanlık yapacaksa gençlerin nerede herkesin kendine göre ayrı ilgi alanı var merak duyduğu alan var bu alanda bir köşe açıp oralarda bir işte efendim bir oraya bir moderatör belirleyip görevlendirip orada aktif interaktif bir ee, seminer, söyleşi, röportaj, ne bileyim konferans böyle canlı online. Bir sürece bir yapılanmaya gidilebilir. Daha çok yenisiniz. Yeniyiz. de görevim var. Benim de o, o e, dernekte. Bunu da düşünelim. Düşünün. Yani e, düşünüyoruz zaten. Düşünüyorsunuzdur. E, bu da uzmanlık için ayrıyetten bir e, okuma grupları zaten var. Bu alanda meraklı, ilgili, istekli, fedakarlık yapacak meslektaşlardan oralarda şey açalım. Aç, açtık zaten değil mi? Birçok şey açıldı. Bunları önerebilirim. Şu anda başka aklıma bir şey gelmiyor. Yani. Hocam, Whatsapp'tan Diyanet'teki Daire Başkanı arkadaşımız Bayram Demirtaş hocamıza yazmıştım. Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanımız. Manevi danışman adıyla kadrosuyla bir atama yapıldı mı diye. Şimdiye kadar manevi danışman kadrosuna bir atama yapılmamış. Sizin de bahsettiğiniz gibi yeterlilik bekleniyor büyük ihtimalle. Yani hangi lisans mezunu, hangi yeterlilik netleşmediği için bir atama yapılmamış. Hayırlısı olsun inşallah. Önümüzdeki günlerde belirlenir. İsterseniz i̇nşallah. katılımcılardan sorular varsa mikrofonla ses, canlı birkaç soru alıp evet, zor, arkadaşlar. Zor olmamak şartıyla alalım 2-3 soru. Yani. Aynen. Soru sormak isterseniz el kaldırabilirsiniz. Mikrofonlarınızı ben açayım. Soru da yok gibi hocam. Çünkü bir buçuk saat birçok konuyu konuşmuş olduk. Benim merak ettiğim bir husus vardı ama çok saat ilerlemiş oldu. Belki başka zaman konuşuruz. Merak ettiğim olay şuydu. Örneğin hastanelerde uygulama örneği açısından. Bir bayan var hocam. Sabriye Betül. Su ismini hatırlayamayacağım. Evet Sabriye hocam. Mikrofon isteği gönderdim, açabilirsiniz. Buyurun. Merhabalar hocam. Merhabalar, buyurun. Benim alanla ilgili bir sorum olacak. Özellikle MDR alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin teoloji mezunu olmaları gerektiğine vurgu yaptınız. Evet. Şu an ülkemizde benim gördüğüm bu alanda açılan yüksek lisanslarda disiplinler arası kelimesine çok fazla yer veriliyor. Evet. Acaba e, PDR'cilerin e, hani alanımıza müdahale ediliyor söylemlerinin büyük bir sebebi bu disiplinler arası parantezi olabilir mi? Ya da neden disiplinler arası olarak açılıyor? Şimdi, e, güzel bir soru. Ee, güzel bir soru. Şöyle e, PDR'ci hangi refleksle e, alana müdahale falan oralarda ben işte ön yargıların işte ideolojilerin e, etkili olduğunu düşünüyorum ama e, disiplinler arası bir e, yaklaşım ifadesi alanın kavşak bir yerde olması bakımından doğru. Yani e, bir alanın disiplinler arası olmasıyla olmasıyla e, temel, basic askeri yeterliliklerin formasyonun olması birbiriyle hem ilişkili hem farklı. Yani PDR, MDR dediğimiz alan e, kavşakta ne var? Psikoloji var, PDR var, e, görecek kültürel psikiyatri var, Sosyal hizmet var. Yani sepette e, alan e, teması, bir şeyi virajda kavşakta çok. Burada temel yani bunun çok olması tamam disiplinler arası bir görüntü veriyor doğru betimlemek açısından önemli bir fotoğrafı çekmek açısından önemli. Fakat şu temel sorun cevabı verilmeli. Basic temel yeterlilik ne olmalı? Kesinlikle teolojik lisans formasyonu olmalı. Çünkü MDR tanımında biz ne dedik? Danışmanlık becerilerini veya danışmanlığı dini, manevi, teolojik kaynakları öne çıkararak yapan alan dedik. Teoloji formasyonu olmadan yapılan PDR, MDR görünümlü PDR olur. Olmaz. Bu önemli. Tartışmaları da yol açabilir. Bir de hocam şöyle bir durum var. Yani bunun... Tartışmalara yol açsın hocam. tartışmalar zaten tartışılıyor bu alan. Yani ben yeni bir şey söylemiyorum. Aynen aynen. Tartışılan bir konuya kendi görüşümü aktarıyorum. İlk defa benim söylemimle tartışacak bir konu değil bu. bu. Bu alan çıkalı beri tartışılan, yazılan, çizilen, konuşulan bir mevzu. Tartışmalı bir alanı konuşuyoruz. Bu tartışmalı alandaki benim kişisel görüşüm bu. Gerekçesi de bu. Büyük ihtimalle hocam yani Mesleki Yeterlilik Kurumu da bu yeterlilikteki ilahiyat şartı sebebiyle veya psikoloji şartı sebebiyle bunu bekletiyor olabilir. Yakın zamanda inşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Hocam i̇nşallah. katkılarınız varsa son eklemelerinizi alalım, kapatalım isterseniz. Sabriya Hanım bir daha şey istiyor mu açık mı o, kaldı? Önceki hocam evet. He, tamam. Buyurun. Ee, tabii şimdi konu derin, e, geniş. Sıra, süre sınırlı. Bu tip konuşmalarda en büyük handikap bu. Mevzunun derin geniş olup sürenin sınırlı olması. Benim e, üç son olarak e, üç taraflara taraflardan üç kesime e, önerilerim var. E, tavsiyelerim var düşüncelerim var. Bir, bu işi akademik olarak çalışan e, akademisyen e, meslektaşlarıma e, akademik e, bilimsel tutum hassasiyeti dikkate alarak e, çalışmalara devam etmek Yan alanlardan, ilgili alanlardan birbirimizi itham etmeden, birbirimizin kişilik haklarını rencide etmeden, çiğnemeden, son derece modern, medeni bir biçimde herkes kendi çalışmasını yapmalı, yapsın. Benim önerim bu. Bilim için çalışıyoruz. Hepimiz bilim işçileri sonuç itibariyle hepimizin e, ürettiği metinler, profan metinler, kutsal metinler değil, eleştiriye açık, elbette ki açık. Yaptığımız iş, ürettiğimiz metin bozulabilir, kurgulanabilir, yeniden değiştirilebilir, üretilebilir, çoğaltılabilir. E, bunu bilerek yapıyoruz bu işi. Eleştiriden kaçmamak lazım ama şirk haklarını e, ideolojik bir takım kaygılarla, işte senin alan, benim alana indirip böyle daha basit, daha yüzeysel bir e, bilimsel ciddiyetten uzak bir e, zemine çekmemek lazım. Yani bu, bu benim akademiye yapacağım önerim, tavsiyem. E, sahadaki çalışan arkadaşlara, MDR alandaki çalışan arkadaşlara e, tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle e, imkanlarını seferber etsinler. Lisans üstü düzeyde bir e, tezsiz yüksek lisansı hiç olmazsa e, eğitimlerini almaya çalışsınlar. Bir master programı bitirsinler. Bu arada akademiyeye bir ilave önerim. Bu manevi danışmanlık tezsiz yüksek lisans programını çoğaltalım. Yani i̇htiyaç varsa e, eğitimli e, arkadaşlar bu sahada çalışsın gençler, arkadan gelen nesil. Ee, Sağdaki arkadaşlar da kendilerini akademik bir disiplinle bu alanda yetiştirsinler. Şu anki çalışanlar için. Eksikler var. Bunları biliyoruz. O eğitim süreçlerinde de konuştuk. Eksiklerimizi e, giderme amaçlı e, çabalar, çalışmalarına devam etsinler. Üç, bu işi akademik kariyer olarak veya hem de praktitir, saha uygulayıcısı, çalışmacısı olarak yapacak olanlar için, aşağıdan gelen yeni nesil öğrencilerimiz için de, alanın artılarını, eksilerini, problemlerini, güçlü yanlarını, zayıf yönlerini düzgün bir biçimde araştırsınlar. Bir yol çizdiklerinde oradaki şehirlerindeki, üniversitelerindeki hocalarıyla konuşsunlar, görüşsünler. Meraklı gençler alana her türlü hazırlıklarını gerek akademik kariyer olarak gerekse de sahada çalışacak praktik olarak planlayıp ama mutlaka bir e, hoca eşliğinde, öncülüğünde, yönlendiriciliğinde, rehberliğinde, danışmanlığında süreçlerini devam ettirsinler. Benim e, şu anda aklıma gelen e, önerilerim, tavsiyelerim bunlar Sayın Hocam. Hocam çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sizleri yorduk ee, hem alandaki tabii. tecrübelerinizi, hem de yurt dışı tecrübelerinizi son güncel konuları bize aktarmış oldunuz. Tabi bu alan yeni dediğiniz gibi uygulama tarafı. Tabi, yani. tabi daha, evet, daha tartışılacak. Biraz daha tartışılma, tartışmalar devam edecek. Etsin de yani sorun yok ama sağlıklı zeminde yürüsün. Benim tek arzum, hedefim bu. İdeolojik, yani bilim eğer bir bir bilim alanından konuşuyorsak bilimin dilinden tartışma devam etsin. İdeolojiyle bu, bu bir yere varamayız. Biz birbirimizi üzeriz. Bunlara gerek yok. Bilim üzerinden herkes birbirine söyleyeceğini yazsın, çizsin, yayınlasın, itirazlarını, kaygılarını, e, tartışmalarını, çatışmalarını yazsın. Yani Söz uçlar yazı kalır. Evet. Bilimin de sonuçta bir, bir usulü var değil mi? Bir geleneği var. İtiraza itiraz edilir yayına efendim birisi bir konuda bir yayın birisinin yazısına bir itiraz yapar akademik üslupla akademik dergide yayında o ona karşı itiraz yapar. Böyle böyle böyle. Burada amaç üzüm yemek olmalı. Yani bu, bu işin rengini belirleyen şey bu. E, bu minvalde yürürse bu alan yeni tabii daha çok tartışmalar olacak. Oldu zaten bugüne kadar. Bundan sonra da olacak. Olsun. Bunlarda zarar yok. Böyle oturacak bir yere varacak bir iş bir yere yaslanacak ama akademik zeminden kaymamak lazım. Yani benim temel hassasiyetim kaygım, ölçüm bu. Hocam çok teşekkür ederim. Konu anlaşılmıştır. İnşallah e, merak edenler de hem kitaplarınıza hem falanla ilgili diğer yazına bakarlar, okumaya devam ederler. Zaman içinde Türkiye'de de bu daha da netleşecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Tekrar hem yeni üniversiteniz, yeni ünvanınız. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Niyet halis, akibat hayır. Hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah Rabbim. Kıymetli, hepimiz hepimiz bu ülkenin bu ülkenin bayrağına e, efendim e, toprağına hizmet için varız. E, dolayısıyla bu, bu çerçevede herkes kendi yolunda yönünde uzmanlık alanında yazmaya çizmeye devam edecek. Yani yapacağımız iş bu. Başka bir şey. Öyle hocam yani. Evet. Vatanlıktan görevini en iyi demişler. Evet. İnşallah evet. şekilde evet. devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler hem sizlere hem de izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Peki ben teşekkür ediyorum. Hayır.